Herkese yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Günlük hayatta kullandığımız bazı teknolojik aletler var. Telefon, tablet, kamera, bilgisayar gibi. Ve bu aletlerin bazı teknik donanım kısımları bulunuyor. Bizler bazen bunları satın alırken bilemeyebiliyoruz, anlayamayabiliyoruz. Ama bu video serimizde bu teknik detayların terimlerini tek tek öğreneceğimiz, nedir düşüneceğimiz bir başlıkla geldik. İlk konumuzsa kamerada ISO. kısaca ışığa duyarlılıktır. Enstantane hızı ve diyafram açıklığı ile birlikte fotoğraf çekerken ayarlayabileceğiniz fotoğraf pozlama üçgeninin üç temelinden biridir. Teknik ve sanatsal nedenlerle ayarlayabileceğiniz ISO fotoğraf makinenizin alacağı ışık karanlık ayarını düzenlemeye yarıyor. Dedikten sonra birazcık fotoğrafçılığın derinliğini edelim. Fotoğrafçılığın geçmişine bakacak olursak duvarda açılan deliğin ters ışıkla yansıması sonucu ile oluşan yüzeye yansınmış görüntüler. İlk başta ressamlar tarafından kullanılmış, daha sonraları bu geçici görüntünün sabit bir kopyası elde etmek amacıyla farklı zevim ve kimyasal kullanımı zamanla geliştirilerek bugünkü kullandığımız fotoğraf makinelerinin ataları üretilmeye başlamış. ISO'nun geçmişine bakacak olursak da, ISO'da eskiden fotoğraf makinelerinde ışık, ortam nasıl hangi düzeydeyse ona göre film alırlarmış. Çünkü analog fotoğraf kameraları, o zamanın film ruloları ona göre ISO değerine göre ayarlanırmış. Ve ışık hassasiyeti hepsinde farklıymış. Yani sizin alacağınız analog kameranın ISO değeri atıyorum 200 ise 200'e göre bir film alıp ona takmanız gerekiyor. Sonra tabii filmler çekimler artmış, ışık hayati bir önem kazanmış ve demişler ki üreticiler biz her ortamda kullanabilecek ISO değerli bir kamera tasarlayalım ve hemen çalışmaya geçmişler. Ve çalışmaları sonucu şu anki kullandığımız dijital kameralardaki gibi ISO değerini istediğimiz ayarı ayarlayabileceğimiz dijital kameralar üretilmiş. Ve bu da bize harika bir olanak sunuyor. ISO'nun tarihi de kısaca bu şekildeydi. Şimdi gelelim ISO'yu nerede kullanacağız, ne yapacağız teknik detaylarına. Dediğimiz gibi ISO kısaca IŞAA'a duyarlılıktır. Yüzden başlayıp 12.000'e kadar ayarı çıkabiliyor. Bu kameradan kameraya değişiklik gösterse de genelde tüm kameralarda bu aralıklar doluyor ve her kameranın mutlaka bir ISO değeri vardır. Anlayabilmeniz için çok basit örneklerden gideceğim. Ortamımız karanlık diyelim ve karanlık ortamda bir çekim yapmak isteyeceksiniz. Işık olanağınız yok. İşte burada ISO devreye giriyor. ISO'nun değerini ne kadar yükseltirseniz o fotoğraf daha fazla aydınlık çıkacaktır. Ama ortamınız çok fazla aydınlık ve patlıyor böyle ışıklar. Bu sefer de ISO değerini küçültmeniz gerekecek. Bu da ortamın daha karanlık olmasını sağlayacak. Eğer ISO değerini çok fazla artırırsanız da buna böyle noktacıklı görüntüler gelecek. Bu fotoğraf makinelerindeki bu noktacıklı görüntülere profesyonel dünyada gran, noise ya da gürültü deniyor. Bazen bunu istemeyebiliyor bazı insanlar o noktacıklı görüntüler ama bazı insanlar da bunun daha sanatsal bir şey olduğunu düşünüp eski analog kameraları andırdığından, filmli bir görüntü çıkardığından ve ortama göre o ISO değerinin daha iyi olduğunu düşündüğünden yüksek ISO değerini kullanabiliyor. Tabii ki bazılarına cazip gelse de bazılarına cazip gelmiyor. Ama bence gayet güzel oluyor. Böyle eski analog kameraları andırdığında kullanabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Bunları anlattık. Doğru ISO'yu nasıl bulacağız Beyza? Doğru ISO ayarlarını da sizin için şöyle kısa kısa özet şeklinde vereyim. Eğer ortamınız çok ışıklı bir alandaysa, dışarıda çekim yapıyorsanız ISO değeriniz yüz ayarında olması gayet ideal. Çünkü zaten ışık alıyor fotoğrafınız. O yüzden ISO değerinde çok fazla Oynamasınız da olur diyebilirim. Bir sonraki ISO değerimizde ışık hala iyi ama böyle mesela evinizin penceresinden dışarıya çekiyorsunuz. Birazcık daha yüksek ISO değeri gerekebilir. Bu da ISO 400 ayarında olması yeterli. Evin içindesiniz. Pencereden fotoğraf çekeceksiniz. ISO değerini biraz daha artırabilirsiniz, Daha kısıtlı bir ışık aldığı için. Eğer flash gibi ek bir ışık kaynağınız yoksa da ve etraf bir öncekine göre daha karanlıksa ISO 800 değerini kullanmanız önerilir. Bu aralıkta da ek bir ışık kaynağınız yoksa bunu değerlendirebilirsiniz. Son olarak da karanlık bir ortamdasınız. Ortama alacağınız ışık yok. Ek bir ışık kaynağınız yok. Burada da ISO 1500'den sonrasını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu size ışık olanağı sağlayacak ve fotoğraflarınız daha aydınlık bir şekilde çıkmasını sağlayabilecek. Bu da oldukça önemli. Kısaca ISO'dan bahsettik. ISO'yu 4 soruda toplamamız gerekirse, çekmek istediğimiz şey hareketli mi? Işık düzeyi ne düzeyde? Tripod kullanıyor musunuz ve gürültü istiyor musunuz? Eğer fotoğrafınız hareketli ise enstantene değerine ihtiyacınız olacak. Bu da daha fazla ISO değerini yükseltmeniz anlamına gelecek. Eğer gürültü istiyorsanız ISO değerini yine yükseltmeniz gerekecek. Eğer ortamınız ışıklı bir alansa ISO değerini elemenize çok fazla gerek yok ama eğer Ortamınız karanlık bir alansa ISO değerini yükseltmeniz önemli ama yine bir öncekinde bahsettiğimiz gibi gürültü yaratabilir sizlere. Tripod kullanıyor musunuzdur? Son sorumuz. Tripodda da eğer ortamınız çok fazla hareketli değilse enstantin ile 30 saniye boyunca hareketsiz çekim sağlayabilir. Bu da çok fazla ISO değerini oynatmanıza gerek kalmayacak anlamına geliyor. Sizler için kısaca böyle temel yapı taşlarıyla ISO'yu anlatmaya çalıştık. Umarım videomuz sizin için faydalı olmuştur. İnsanın ne olduğunu az çok sizlere aktarabilmişizdir. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Beğensiniz harika olur. Bilmemek değil öğrenmemek ayıp bölümümüzün ilk bölümünü burada tamamladık. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Bay bay.